Arkadaşlar siz de sanki bir hikayenin içindeymişsiniz gibi hissettiren bir oyundan söz edeceğim. Oyunun ismi Florence. Çok kısa bir oyun yani bir uçak yolculuğunda, otobüs yolculuğunda bir yerden bir yere giderken, birini beklerken falan oynayabilirsiniz. Oyunun grafikleri falan çok güzel. Florence 25 yaşında genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Çok dırdırıcı bir annesi var. Muhasebeci olarak çalışıyor bir yerde. Oyuna başladıktan sonra işte Florence'ın hayatına birisi giriyor. Ondan sonra kendi hobilerini keşfediyor, kendini keşfediyor falan. Siz de buna tanık oluyorsunuz aslında Florence'la beraber. Oyunun güzel tarafı oyunda hiçbir diyalog yok, hiçbir yazı yok. Yani bütün bu hisleri, bütün bu hikayeyi e, seslerle, grafiklerle, renklerle, müziklerle veriyorlar. O da çok etkileyici gerçekten. Yani mesela bunlar tat, aralarında tatlı tatlı mı konuşuyor? Onu anlıyorsun, o hissi alıyorsun ya da kavga mı ediyorlar? Ya da işte annesi Florence telefonda darlıyor mu? Bunların hepsini grafiklerden anlayabiliyorsun. O yüzden oynaması çok eğlenceli, çok zevkli, çok tatlı bir oyun. Mutlaka deneyin.